Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle elma sirkesi nasıl kurulur, e, kaç günde çöker, e, kaç ay bekletilir, nasıl süzülür, ana nasıl oluşur, ana nasıl saklanır, süzdükten sonra saklama koşulları nelerdir tüm detaylarıyla paylaştım. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Elma sirkem için 3 kilo elmamı birkaç saat önce yıkadım ve suyu süzelene kadar kendi halinde kuruyana kadar beklettim ve sapı ve çekirdekleri dahil olmak üzere her şeyini doğrayarak 5 litrelik cam kavanozuma doldurmaya başladım. Cam kavanoz kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ee, ve e, meyvelerinizin sağlıklı olması gerekiyor çürük çarık olmaması gerekiyor böyle ufak tatlı elmalar tercih ederseniz daha güzel bir sirke elde ederseniz tatlı olan meyvenin sirkesi daha güzel ferment oluyor ve sirke daha lezzetli oluyor ekşi olan meyvelerde fermente daha uzun sürüyor e, fermentasyon konusunda uzamalar oluyor e, sirkeleşmesi de uzun sürüyor o yüzden tatlı bulduğunuz meyvelerden sirke yapmanızı tavsiye ediyorum. Eğer meyvenizde çürük, çarık, küflü yerler varsa muhakkak almanız gerekiyor. E, kesinlikle çürük, çarık olmamalı. Yapacağınız, kullanacağınız meyve muhakkak kaliteli, e, sağlıklı meyve olmalı. Sirke yaparken meyvemizi bol tutmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi 4 parmak kadar bir boşluk bıraktım ben. Bol meyveli oldu. E, üzerine de maya olarak 2 yemek kaşığı doğal organik bal kullandım. Ve yine üzerine içme suyu ilave ediyorum ya da kaynamış soğumuş su ilave edebilirsiniz tamamen klorsuz su olması gerekiyor musluk sularımız maalesef klorlu tepede iki parmak kadar boşluk bıraktım o parmak iki parmak boşluk karıştırmada kolaylık sağlıyor çünkü ilk günlerde karıştırmak zor oluyor bir de e, fermenti döneminde o alkolleşme dönemi çok e, şiddetli geçiyor köpürmeler oluyor ve taşmalar oluyor iki parmak boşluk bırakarak bu taşmaları engellemiş oluyoruz karıştırma ilk karıştırmam zor bela bitti karıştırdım bir miktar ve üzerine hava alan bir bez kapatıp yine poşet lastiği ile iki tane poşet lastiği ile sabitledim gün gün sizlere e, fermentesini göstereceğim bugün sirkemin üçüncü günü Yine karıştırmakta zorlanıyorum ama gördüğünüz gibi meyvelerin parçalanmaya başladı. şiddetli bir şekilde alkolleşme fermente dönemine girmiş bulunmaktayız. 2 günde bunlar yavaş yavaş kendini belli ediyor ama üçüncü gün ve sonrasında şiddetli bir fermente dönemi geliyor ve üzerindeki bırakmış olduğumuz iki parmak boşluk bizi kurtarıyor. Bakın çok güzel bir şekilde fermente oluyor şöyle yakından da çektim sizlere yukarı doğru böyle taşmaya zorluyor köpürüyor. Hemen e, beşinci gününki halini göstermek istiyorum. Fermente daha şiddetlendi. Bakın ta yukarı kadar çıktı. Ama tabii ki o iki parmak boşluk bizi e, taşmadan kurtarıyor. Bazı e, meyvelerde e, daha çok taşma e, olasılığı olduğu için üstündeki kapak olarak kullandığımız bez genelde ıslanıyor. Ama elma e, belli bir boşluk bıraktığınızda taşma olmayan bir meyve. Güzelce karıştırıyorum. Ne kadar iyi karıştırırsanız, ne kadar çok karıştırırsanız fermente dönemi o kadar hızlı bir şekilde sona erecektir. Yine karıştırma işlemini bittikten sonra kapağımı kapatıp, yani bezimi kapatıp e, kenara aldım. Bugün e, 8. günü meyvelerin rengi değişti. Karıştırma işlemi kolaylaştı. O şiddetli e, asit yapısı e, azalmaya başladı taşmaya artık zorlamıyor çünkü meyvelerimiz parçalandı o e, meyveler parçalandıkça ben karıştırmayı daha şiddetlendiriyorum ki daha hızlı bir şekilde çöksün bakın aslında asitlenme o e, fermente dönemi devam ediyor ama meyveler parçalandığı için karıştırmamız da kolay oluyor artık taşmaya da zorlamıyor sirkem 13 günü geçirdi bakın altta bir tabaka oluşmaya başladı ve elmalar parçalanıyor bazı takipçilerimiz bunu soruyorlar. Elmaların pürü haline geldi. Parçalandı, bulanık oldu. Ki sirke bulanık oluyor. Zamanla dinlendikçe beraklaşıyor suyu. Ben gördüğünüz gibi hızlı hızlı, şiddetli şiddetli karıştırmaya devam ediyorum. Hızlandırma yapmadım. Tamamen karıştırma hızım bu. Güzelce yine karıştırıyoruz. Ve çökme aşamasını göstermek istiyorum. Çok fazla uzatarak sıkmak istemiyorum sizi. Bakın elmaların dokusu da yumuşadı. Daha yukarı doğru zorlama Durumu yok. Artık alkolleşme bitti. İnmeye başladı. Bugün de 17. günü olması gerekiyor. Evet 20 gün kadarlık bir sürede çöktü. Bakın o taşmalardan oluşan kenarlarda meyve artıkları var. Ben onları gördükçe zaman zaman temiz bir havlu peçeteyle güzelce temizliyorum. Oraları muhakkak temizlememiz gerekiyor. Bir de sirke kurarken çöktüğünde ve süzeceğiniz zamanları muhakkak üzerine böyle küçük bir etiketle yapıştırın. Ben bazen video çektiğim için yapmıyorum bunu. Çünkü videolarda tarihleri hatırlıyorum. Ya da not defterime not ediyorum. Artık meyvelerim çöktü. Çökmesine rağmen karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra artık dokunmayacağım. Birkaç gün bekleteceğim. Üzerine kefini toplasın diye. Çünkü ana ile kef karışımı oluyor bazen. Onu anlayabilmek için 2-3 gün bekleteceğim. Bakın tamamen çöktü. Birkaç tane yukarıda var inatçılar. Onlar da birkaç gün içerisinde aşağı doğru çökecekler. Çökme gerçekleştikten 3 gün sonra bakın üzerinde böyle anayla kef karışımı oluştu. Ana olduğunu bakın nasıl anlıyoruz. Bütün bir parça. Rahatlıkla aldım ama hafif bir kef var üzerinde o yüzden bu anayı alıyoruz ana başlangıcı olmuş üzerinden komple güzelce temizliyoruz yine havlu peçeteyle temiz bir havlu peçeteyle o meyve artıklarını e, o köpürmelerden oluşan meyve artıklarını temizliyoruz o kefle alakalı hiçbir parçacık kalmayacak şekilde tertemiz bir şekilde bırakmamız gerekiyor çünkü kef zamanla küfe dönüşüyor ve sirkemiz e, bozuluyor. Sirke e, şifadır. Şifa olmaktan çıkıp zehre dönüşü. O yüzden bu hijyen kurallarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet temizleme işlemim de bitti. Artık eski bezi bir kenara alıyorum. Fermente döneminde kullandığım bezi kullanmıyorum. Yeni temiz bir bez e, kapak olarak kapa e, kapatıyorum. Ağzına yine 2-3 tane poçet lastiğini e, şişeme geçiriyorum siçerimin e, kapak bölümüne bu şekilde 3 ay boyunca dinlendireceğiz benim daha önce yapmış olduğum bir sirkem var yani 3 ay öncesinde yapmış olduğum bir sirkem var o yüzden videoyu tamamlamak için e, böyle bir hazırlık yapmıştım şimdi bunu bir kenar alacağım Bekleme aşamasındayken ana bağlayacak zaten orayı da detaylı olarak göstereceğim sizlere artık bu sirkem 3 ay boyunca dinlenme aşamasına geçiyor. Hemen 3 ay beklemiş olan sirkemi göstermek istiyorum sizlere. Kalın bir ana görüyorsunuz aslında toplamda 3 tane anası var bakın en üstte bir ince ana o kalın ananın üstünde bir ana daha var. Bu da sizlerle birlikte hazırlamış olduğum. Sirkem Hemen bakın üstü sanki kef gibi duruyor ama değil parmağımı değdiriyorum özellikle videodaki görün diye parmağımda herhangi bir beyazlık yok bütün halde gördüğünüz gibi çektiğimde geliyor anam oluşmaya başlamış onu artık dediğim gibi 3 ay dinlenmeye alacağım 3 ay bekletmiş olduğum sirkemi güzelce sizlerle birlikte süzeceğim kapık olarak kullandığım bezi alıyorum hemen üstündeki o ince anayı alacağım bu da geçen seneki sirkelerimin anası Hemen bu sirkeler için, bu sirke anaları için başka bir şişe alıyorum. Hepsini bir araya koyacağım. Bu ince, daha yeni oluşmuş bir ana. Hemen kalın anamın üzerinde bir tane daha olduğunu fark ettim. Onu da alacağım. Onu da ayrıca bir göstereceğim sizlere. Ve en kalın, ilk çöken anamı da onların içerisine koyacağım. Ana çökmeli. Kesinlikle sirkeyi süzmek için ananın çökmesini beklemeniz gerekiyor. O 3 aylık zaman sarfında böyle çöküp birkaç tane daha ana oluşturabiliyor. Bazı sirkelerde ana oluşmayabiliyor. Ana oluşmadıysa sirke oluşmadı demek değil. Ee, sirkenin gidişatı kendini belli edecek. O kokusu kendini belli edecek. Sirke bildiğiniz sirke sirke kokacak. Tadı da orijinal sirke tadı olacak. Hemen bir cam e, kap ve süzgeç ayarladım. İnce de bir tülbent koyup üzerine e, sirkemi süzmek için şişemi ters çevirdim. E, güzelce bakın içinde bir ana daha vardı. Onu da almak için bir durdum. Meyveleri komple boşaltıyorum. İçerisinde böyle eşek elması da dediğimiz bizim ufak elmalar tam olmamış elmalardan da vardı. Onlardan e, ziyan olmasın diye içerisine eklemiştim. Meyvelerimi tülbentin içinde şöyle çevire çevire. Bir ilk fazla suyunu alacağım. Daha sonrasında yoğurarak püre haline getireceğim meyvelerimi. Ve ondan sonra bir miktar daha tülbentini içinde sıkacağım. Bakın bu geçen seneki elma sirkem çok berrak çok güzel bir rengi var. Bu da geçen seneki geçen seneden kalan bir tane anam var. Onları bir arada muhafaza edeceğim. Üstlerini geçene kadar yani analar kuru da kalmayacak şekilde sirke dolduruyorum üzerine ve kapağını sıkıca kapatıyorum daha sonrasında yeni sirkeler yaparken bu anaları kullanacağım ee, Sirkeme gördüğünüz gibi yeni sürmüş, sürmüş olduğum sirkemin içerisine bir tatlı kaşığı kadar kaya tuzu ilave ettim Eklemeyebilirsiniz, edebilirsiniz bu e, mineraller açısından faydalı olduğu için tuz ilave ediyorum e, bazı e, yerlerde e, alkolleşmesin diye diyorlar. Zaten sirke olan bir meyve e, daha sonrasında alkolleşmez. Alkolleşme ilk 15 gün içerisinde gerçekleşir. Ben artık sirke e, şişelerime sirkemi dolduruyorum. Burada da dikkat edilmesi gereken e, etkenlerden biri cam şişe olması gerekiyor. Sirkemizi saklamak için ve e, o şişede belli bir boşluk bırakmak gerekiyor. O boşluğu muhakkak bırakalım. Sirkemiz e, orada hafif bir hava boşluğu oluştursun ve kapağını sıkı sıkı kapatıp böyle güneş görmeyen çok sıcak olmayan bir yerde bir dolap içinde muhafaza edebiliriz. Bakın belli boşluklar bıraktım. Kapaklarını sıkıca kapatacağım ve e, dinlenmeye yine böyle durulmaya bırakacağım. Çünkü benim sirkelerim var. Bu sirkeyi hemen de kullanabilirsiniz. İsterseniz benim gibi böyle dinlendirip ondan sonra da kullanabilirsiniz. Ben meyveleri biraz böyle yoğuracağım. Gördüğünüz gibi daha sonra yoğurduğum meyveleri de böyle e, süzgeçten geçireceğim. Bu süzgeçin üzerinde bastırmıyorum. Ben tülbentle sıkıyorum. Tülbentle sıktığım su aşağı bakın yoğurduktan sonra daha çok e, su bırakmaya başladı. Daha çok öz verecek. İyice çevire çevire bütün suyunu alıyorum. Ve e, posasını ister sulandırarak ev temizliğinde kullanın. İsterseniz bahçeniz varsa benim gibi e, bitkilerinizin dibine dökerek gübre olarak da kullanabilirsiniz. Gerçekten gübre olarak çok faydalı. Sıkça sorulan sorulardan biri ben e, tahta kaşık kullanmıyorum. Tahta kaşık bazen unutulabilip yemeklerde kullanılabiliyor. Yemeklerde kullanılan e, kaşık da sirkede kullanılmamalı. O yüzden poli 5 e, numara plastik kaşık yani silikon kaşıklar e, ısıya dayanıklı kaşık kullanıyorum. Hem mikrop ve bakteri e, barındırmıyor. Sirke için de daha iyi oluyor. Umarım videom ve tarifimi beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.